Bugün sizlere Baofeng ve 9 Ray Plus cihazının incelemesini yapacağım. Öncelikle kutu içeriğine geçmeden önce gel isterseniz kutunun dışına bir göz atalım. Kutumuzun sağ tarafında IP67 özelliklerini belirten bir yazı. Kutumuzun alt kısmında ise cihazımızın belli başlı fonksiyonlarını gösteren bir görsel bulunmakta. Kutu iç yerinde ise dual band antenimiz kulaklığımız bel klipsimiz İpimiz, cihazımız, şarj aletimiz, şarj dokumuz ve son olarak da kullanma kılavuzumuz mevcut. Şimdi de cihazımıza biraz daha yakından bakalım. Cihazımız 2200 mA bir batarya ile gelmekte. Cihazımızın arka kısmına baktığımızda ise çıkış gücünün 8 watt olduğunu, ancak ölçümlerime göre yasal sınır olan 5 watt'ı kesinlikle geçmediğini söyleyebilirim. Cihazımızın üst kısmında ise el feneri Alarm butonu, SMA erkek konnektör anten bağlantısı, ses açma kapama potansı bulunmakta. Cihazımızın yan kısmında ise 2 tane PTT butonu, 2 adet fonksiyon tuşu bulunmakta. Cihazımızı açtığımızda bizi iki adet frekans ekranı karşılıyor. Aynı anda iki frekansta dinlemek bu cihazda mümkün. Cihazımızın menüsüne baktığımızda ise 41 adet seçenek mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. 73.